Hepinize selamlar arkadaşlar. Herkese merhaba. Yepyeni bir böyle karşı karşıya oturduğumuz ve robot süpürgelerimizi kapıştırdığımız, çok da satılacağına inandığımız iki model var masada. Bir bakalım bize neler sunuyor. Robo süpürgeler biliyorsunuz her evin artık olmazsa olmazı duruma doğru geldi. Kesinlikle. Yani hemen hemen her evde var. Sende var mı? İnşallah olacak bende de bir gün. E, tabii ki çok merak ediliyor bazı modeller birbirleriyle karşılaştırılıyor. Bugün masada iki tane model var. İkisi de gerçekten popüler olacak modeller. Bir karşılaştırıyoruz Merdan'la birlikte. Benim kendi önümde duran robo süpürgemle alakalı olumlu bulduğum şeyler var. Merdan da kendince olumlu bulduğu şeyler var. Bir kapıştıralım şu iki ürünü. Bir bakalım ikisinin arasında hangi farklılıklar var. Hep birlikte görelim. Şimdi ben de abi Roborock'ın evet. S7 ürünü var ve ben bunu çok beğendim. Tabii belli sıkıntılar var şimdi hani kendi işte dostumu tanırken, düşmanımı da tanıyorum ama bunları bir araya getireyim de tabii ufak tefek sıkıntılar var diyorum ama ben güveniyorum yani kendi Ben de emiş gücü konusunda gerçekten iyi bir iş ortaya çıkartan Wyoming'in V5 Pro modeli robot süpürgesini aldım. Biraz Çok kullandım. ilginç bir bilgi vereyim bu arada. Ozan'ın incelemediği tek akıllı robot süpürge bu olabilir evet, abi. Yani gerçekten öyle bir durum var çünkü son 1 yılda herhalde hmm. 10 tane daha fazla <gülüyor> Robot Süpürge videosu çektik. <gülüyor> Kanalda bu arada hepsini bulabilirsiniz. Hakikaten emiş gücü için buyurun. Güzel bir ürün. Bayağı da özel farklılıkları var. Sendeki durmakta olan Roborock'a göre. Şimdi bir diş görünüşten başlayalım. Başlayalım tabii. Sence hangisi daha güzel? Ama objektif bakmanı istiyorum. Sence hangisi daha güzel? Şimdi e, daha bu böyle estetik duruyor çünkü renkler hani siyah ve beyaz olarak kullanılmış. Bir eve koyduğumda hani bunu böyle daha sanki az sırtır gibime geldi. Ama şöyle bir durumda var. Mesela bunda beyaz bir inci küçük turuncuları var ama istersen Roborock s 7i komple siyah ve tasarım... ...da alabiliyorsun. Bu yüzden ben açıkçası dış görünüş olarak Roborock'ın biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Doğru ama siyah robot süpürge aldığında o robot süpürge her süpürdüğünde... ...süpürme işleminden sonra muhtemelen üstündeki tozları da temizlemek istiyorsun Senin de süpürgeyi süpürmen gerekiyor sonrasında. Evet, ama yine de, de şık şey. görünüyor yani o ince bir şey de yaparsınız evet, artık. Evet yani, yani o kadar artık aramızda laf olmaz diye düşünüyorum ben de. Bu arada ağırlığı ne kadar senin ürünün biliyor musun? Bu yaklaşık 4 kilo ağırlığında olması lazım. 4 4.5 kilo ağırlığında arasında bir ağırlığı okay. var. Ağırlıkları o zaman eşit. Bende 4.5 kilo evet. diye biliyorum çünkü. Hemen bendeki. ortalama hemen hemen ortalama benzer bir ağırlıkları var ikisinin de. Şimdi arkadaşlar önümüzde duran bu ürünlerin tabii en önemli detaylarından bir tanesi doğrudan fiyatları. Hatta bu video özel bende bulunan V5 Pro Xiaomi ürününde de sizlere özel bir indirim kodu da var. Onu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Yani bu ürünü normal etiket fiyatından yaklaşık 600 TL daha ucuza da, da almanız mümkün olacak. Hani indirimle birlikte baktığımızda bendeki ürün 6900 TL bandına falan denk geliyor. Çünkü evet. 7500 lira bandında bir satış fiyatı var. 600 liralık indirim çıktığımızda 6000 TL'ye de bu arada açıklamada olacak. Evet. Kodu kullanarak 600 lira indirim alabileceksiniz. Aslında bendeki üründe 7500'de 9000 lira civarında bir e, fiyata çok sahip. Ya yani aslında eşit baktığımızda yani fiyatları evet. aşağı yukarı eşit gidiyor diyebiliriz bizim o küçük kampanyamız dışında. O yüzden fiyat hani zaten az çok eşit arkadaşlar. Bizim bu videoda yapmak istediğimiz şey şu. İkisi de aynı fiyata sahip aşağı yukarı. Bakalım bu fiyatlarını hangisi daha çok hak ediyor. Fiyat bölümü bu şekilde arkadaşlar ama tabii şimdi bu üründen özelliklerini bir böyle karşılaştırmak lazım. Örneğin bu üründe sesli asistanlar özelliği bulunuyor. Yani hem Google Asistan hem de Alexa gibi ve buna benzer birçok sesli asistanı Boevi V5 Pro ile kullanabiliyorsunuz. Evinizde halihazırda bir sistem varsa. Ya yani Roborock S7'de de var aslında aynısı. Yani Hı -hı. bu konuda çok farkları yok ama ya tabii Türkiye'de bu tarz sesli sistemler çok verimli kullanılamayabiliyor. O yüzden biraz dezavantaj diyebiliriz ama hani iki üründe aslında bu sisteme tamamen sahip. Yani buradan evet birazcık benzerler ama işte sana söylediğim o temizlik anlamındaki fark Farklılıklar tam olarak şurada başlıyor. Şimdi ben şöyle sizlere canlı canlı göstermek istiyorum. Üründe durmakta olan Wyoming V5 Pro'da arkadaşlar kullanılan bu toplama fırçası ve ana fırça dediğimiz turbo fırça yani tam olarak süpürgenin ortasında bulunan bu fırça yan tarafında durmakta olan Roborock süpürgeye göre çok daha böyle farklı tasarlanmış. Bu da tabii ki tasarım bizlere daha iyi bir temizlik de sunmuş oluyor aynı zamanda. Şöyle bir farklılık var iki hmm. robot süpürgenin arasında abi. Roborock'taki bulunan küçük toplama fırçası yani şu buna göre %10 daha küçük. Dolayısıyla Bendeki hani... 70 5 milimetre civarında diyebiliyorum ben. Evet, yani bu %10 daha büyük olduğu için otomatik olarak daha fazla şey toplayabiliyor etraftan hmm. ve bunu ortada bulunan daha büyük o turbo fırçayla birlikte de daha iyi bir şekilde içine çekebiliyor ki emiş gücüne daha gelmedi. Şimdi emiş gücüne gelmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. kaldırabilir mi ben Ayet Tabii ki. Sadece şunu söylemek istiyorum sana, burada mesela senin ürününün altındaki bu ana süpürge, ana fırça dediğimiz sendeki kıldan kıl, evet. öyle değil mi? Şimdi bunu e, Roborock bilerek yani farklı bir maddeden yapmış, bunun daha iyi temizlediğine inanarak yapmışlar. Sanca inanırlar zaten çünkü toplamaz yani. <gülüyor> halıyı nasıl süpürecek bu? Böyle bir şey mi var? Şöyle halıya çıktığımda, zaten halı tanıma özelliği var ki Miami'de de var zaten, evet. sen de biliyorsun. Burada bir mopu var gördüğün gibi. Halıyı ürün kendisi tanıyor ve bu mop yarım santim kadar yukarı kalkıyor ve halıyla temas kesiliyor. Süpürgesi ise daha sert ve daha hızlı süpürmeye başlıyor. Yani halıyı tanıdığı için daha yüksek bir emiş gücü vererek daha iyi temizlediğini söylüyor. Bu arada hazır kaldırmışken şöyle göstereyim evet. doğrudan Hani aradaki farklılığın ne kadar büyük evet. olduğunu net bir şekilde çıplak gözle de görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, net farkı var ama işte bu kıl. Yani bunun yüzde hani %100 diye mesela robot olarak bu şey bu maddeden yapmanın daha mantıklı olduğunu evet, düşünmüş. da kıl çok tercih edilmiyor ama robot süpürgede bu kıl önemli abi. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için bu arada. <gülüyor> Şu sensörlere bir geçelim. Bunu geçmeme sebebi de benimkinin dezavantajı bir yanıcı ortadan kaybolsun evet. ve Xiaomi sen öv rahatla sonra evet. devam edelim Aynen istiyorum. Öyle. Benim RoboRock S7 cihazımda gayet standart güzel bir lidar sistem var. Lider. Bu kadar övebilirim bunu. Lidar güzeldir, poj'dur <gülüyor> ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki Xiaomi V5 Pro'da çok farklı bir lidar sistemi kullanılmış durumda. Şimdi normalde tepe bölgeye bir lidar konuluyor ve birçok robot de bunu görürsünüz zaten. Ama buradaki lidarın dışında bir de Xiaomi V5 Pro'nun ön bölümüne de farklı lazerler yine konulmuş. Lazerli lider sistemi konulmuş. Yani toplamda dört yönlü bir lider sistemi bulunuyor V5 Pro'da. Tabi bunun getirdiği çok önemli avantajlar var. Bunlardan en büyüğü şu. Hemen size söyleyeyim. Buyurun. Bu ürünün önüne herhangi bir çorap, böyle işte ne bileyim ya da evde bir top ufak tefek bir şey çıktığında bu robot süpürge bunu çok rahat bir şekilde algılıyor ve hemen o ürünün yerde duran şeyin etrafından dolaşmaya başlıyor. Ya da gece karanlığında tamamen karanlık bir ortamda süpürme yaptırmaya çalıştığınızda sadece lider bulunan robot süpürgeler yolunu kaybedebiliyor. Yani bir anda kayboluyor, duruyor falan bir yerlere vurmaya başlıyor. Ancak Wyoming V5 Pro'da ise arkadaşlar, baktığımızda hani bu sizlere bahsettiğim dörtlü lider sistemi var ya abi, hani bunun sayesinde gece karanlığında bile bu ürün yolunu bulup gidip doğrudan temizliğini yapabiliyor. Hı hı. Sonrasında da evine dönüp kendini şarj edebiliyor. Peki şunu sormak istiyorum sana, evet. engelleri tanıyor. Zaten bu aletler hep böyle bir kendileri haritalama evet. yapıp o engellerden kurtulabileceğini öngörüyor her zaman. Peki anlık olarak önüne bir engel attığımda sence onu da direkt görüp kurtulur evet. mu yoksa üstünden geçer mi? Zaten bunu o yüzden yapmışlar. Şimdi Lidar bile olsa arada bir süpürge gidip çarpabiliyor. Viyomi V5 Pro'daki bu yeni nesil, bu kullanılan Hı -hı. modelleme bu arada Viyomi için ilk. Yani daha önce Viyomi hiç böyle bir şey yapmamış, ilk kez böyle bir şey yapıyor. Ve hani Viyomi'de ilk kez görülen bir özellik, nasıl çalışıyor diye baktığımda da aynen dediğim gibi önüne ani bir şey çıktığı an doğrudan tepki verebiliyor. Çünkü cihaz çalıştığı sürece sürekli modelleme yapıyor. Peki yani, bunu deneyelim mi? Buna bu konuda iddialıysam ya. bunu deneyelim. Onu ben zaten denedim. Buna bu kadar inanıyorsan, hadi gel İnanıyorum. bunu deneyelim, hemen geri gelelim. Hemen, hadi. hadi. İşte geldik. Şimdi e, alanı hazırladık. Hadi bakalım, deneyelim. Sen de hazır mısın? Ben doğuştan hazırım. Kardeşim. Hadi bakalım, görelim. Ben, ben robot olarak. Hadi bakalım olarak senin. Böyle iki tane bez var elimizde. Bunu yavaşça şimdi çalıştıracağız bunları. Önüne bir şeyler atacağız, bir karşılaştıracağız. Aynı zamanda da yerlere bir şeyler dökeceğiz. Başlattım ben. Evet, ben de başlattım. Hadi bakalım. Seninki daha dinlemiyor seni dinlemiyordum bir kere yani. Seninki <gülüyor> önce tavafla başlıyor galiba. Önce birbirlerini temizliyorlar abi bu arada. Oh yeah. Şöyle bir... Dök bakalım neler olacak ikisinin görelim. İkisinin önüne doğru çayımızı serpeştirelim biraz. Bana doğru gelme çocuğum. Evet. Evet. Bir kere de alacak şimdi, hop! Bir kere de tertemiz. Gördüğün gibi o kağıt üstünde anlattığımız lider sistemi devrede, canavar gibi devrede. Bak sen kımıldama bu arada. Roborock da seni tanısın bir. Benimki dokunarak tanıyor Roborock. biraz. Evet, Roborock sıkıştırdı köşe abi, yapacak bir şey yok diyerek. Abi bu arada harbiden bam gün vura vura temizliyor bu. bu kadar Yani abi abi. yarısından fazlası yerde duruyor çayların. Görüyor musun malzemeyi? Bak, hop! Çek burayı, takip et burayı. Bak buraya. Bak buraya. Gördün mü? Hiçbir şey kalmadı Yok abi. Şimdi arkadaşlar, bir de tabii böyle önüne bir şey atınca o zaman nasıl bir tepki veriyor onu gösterelim. Şöyle yerde bir çorap var, gördüğünüz gibi hemen çorabın etrafından dolaşıyor. Şuraya bir tane daha koyayım mesela. Halay mendiliniz yere düşerse, Wyoming etrafından dolaşıyor. Merdan bu arada köşeye çökmüş durumda. <gülüyor> Varsayalım ki bunu aldık, evde bir çocuk var. E çocuk varsa oyuncak da vardır doğal olarak. Şöyle hemen... Oyuncağı yere bırakıyorum, Wyoming'in önüne. Bakalım ne yapacak, nasıl tepki verecek? Direkt dönüş. Direkt döndü anında. Araya gireceğim, bir saniye çocuklar. Bir daha koyacağım. Gördü valla. Görür, ben sana söyledim. Şöyle ikisinin önüne de pirinç dökelim birazcık. Wyoming'i yine canavar gibi aldı. İnce bir dans döndü orada, fark etti mi? Öyle bir... Evet. Bunu Roborock'u içi de deneyelim mi? Deneyelim, koy bakalım. Bir, Çarpar büyük bir Gitti yöne yani. doğru koyacağım. Evet, kafa bu arada. <gülüyor> hala atıyor, hala atıyor. Evet. Hala... Tamam, güzel. Evet, kabloyu yere koyalım. Evet. Bak, benimki kabloyu kenara çekiyor, öyle düşün o zaman. Bayağı bayağı dolanıyor şu <gülüyor> an. <gülüyor> e bu halıya nasıl çıkacak? İşte çıkamayabilir. Bu kadar beklemiyordum ben. Bu arada üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Ben şimdi bu kabloyu Vaya Münir'in atıyorum abi. At bakalım Bakalım fark edecek mi? En azından bunu Bence fark abi. eder. Aslanın Vayo hadi. gönüne doğru Hadi bir tak. Abi, direkt, direkt yanından geçti. Abi, bu sırada Roborak kablo yiyor abi burada. <gülüyor> yapma, kurban olduğum yapma. Şimdi buraya tabii ki silme bezlerimizi yerleştireceğiz. Şimdi biz silme yapalım. Ben şöyle bir boşluğa doğru bırakayım. Hem silme, hem süpürme. ikisini aynı anda. Evet, hem paspas yapıyor şu an ikisi de, hem de süpürüyor. Şimdi ben sadece paspasa çeviriyorum. Evet, hemen şuradan su seviyesini yükselteyim. Abi, sadece paspas açık olmasına rağmen, Vahimi hala yerdeki pislikleri bile alıyor. Bu da güzel bir detay. <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi şöyle silme işlemleri bitti. Bir kaldıralım, altlarına bakalım. Tamam. Ondan sonrasında da bunları bir masaya alalım ama temizleyelim öyle alalım. Böyle pis pis Aynen. masaya alalım. Bakalım ama ne kadar pislendi, ona göre. Aynen, bir, bir görelim. Allah! Tanklar dolmuş abi. Yani gerçekçi konuşmak lazım. Hiçbir evde bu kadar yerde pirinç ya da çay olmaz. E, Biz biraz suyunu çıkardık ee, ama oldukça iyi bir şekilde toplamış hakikaten ve altı da oldukça rezil bir durumda. Hazerler ne kadar toz haznesi ne kadar doldu onu bir görmek istiyorum. Karşılaştıralım hemen. Şimdi şunu söylemem lazım arkadaşlar. Çevirirken biraz döküldü zaten siz de gördünüz ama yani şöyle de baktığınızda toz haznesinin sadece yarısı dolu. Şöyle abi, baksak daha Ne toplamış diye ikisini karşılaştıralım. O da doğru. Benimki böyle kaba malzemeyi almış ama seninki tozlara kadar almış evet. abi ya. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, ben Roborak'ı temizlemediği için Hı -hı. bayağı etrafına şey döktüm yani, onda sağ olsun birkaçını almayı başarmış. Evet. Bir temizleyelim abi, sonra masaya dönelim. Ne diyorsun? Aynen öyle. Dur Temizlik başlasın ve masaya da dönüş devam etsin. Hadi bakalım. Evet arada Zaten kazanan belliydi. Yani. yani gittik bir denedik. Gönlün olmuş oldu yani. <gülüyor> ben belki deneyimde o hani patlar ama, bir şey olur diye düşündüm ama, ama, daha ama bitmedi. olmadı. Bitmedi, biliyor musun? Tabii canım Şimdi biter mi? Fiyatlar benzer ama emiş güçlerinin arasında önemli bir fark var. Fırçaları büyük. Aynı zamanda emiş gücü de senin ürününden 1500 PA daha yüksek. Evet yani bu var. Bunu evet Yani 2500'e 4000 evet. gibi net bir fark var. 4000 PA çok iyi bu arada. Ama bu bir yandan da şu anlama gelmiyor mu? ikisinde pil kapasitesi aynı. Evet. İkisi de 5200. Seninki böyle daha güçlü temizlediği için yani Miami daha güçlü temizlediği için aslında şarjı daha hızlı bitecek. Ama Roborock S7 hmm. tamam 2600 PA'lık bir güce sahip olabilir ama daha uzun süre temizleme yapabilecek. Yani bakış açın doğru. Bu daha uzun sürede temizlemeye çalışırken bu ürün çoktan zaten temizliği bitirmiş ve yerine dönmüş oluyor. Hem evet, lazerli sistemi sebebiyle çok daha hızlı temizlik yapabiliyor. Lidar yeni nesil Lidar sistemi sayesinde. Hem de aynı zamanda çok yüksek bir emiş gücüne sahip olduğu için rahatça yani mutlaka zaten daha hızlı bir şekilde evi temizliyor. Dolayısıyla hani bir pil problemi de ortadan kalkmış oluyor buradaki. Beklediğin yani kağıt üzerinde beklediğin bir problem olma ihtimali ortadan kalkmış oluyor.